Gül özeti başlıyor. Dolar 18.54, 18.22 altın, 1013.69 borsa, 3.392 ve bitcoin, 19.545 ile günümselişle kapattılar. Nişantaşına gönderilen berdan maddeni, bir işten elini eteğini çekeceğini söyledi. Alman vekilden Skandal çargalı Türkiye'yi yaptırım uygulayın denildi. Antalya'da feci olay meydana geldi. Yaşlı adamın cansız bir su kuyusunda bulundu. Deniz e, denizde derasında cansız bedeni bulunan Çetçilin ölüm nedeni ortaya çıktı. Öldürülmeye dövülmüşler. Kıyafetlerini yırtıp yaktılar o anları sosyal medya hesaplarından yayınladılar. Canlı yayında açıklamalar yapan Süleyman kılışar Kılıçdaroğlu'na tepki geldi. Bu liste teröristlerle dolu dedi. Öldülen müzisyen Onur Şener toprağı verdi, CHP'li de Kılıçdaroğlu da tabutta omuz verdi. Enerji krizi sonrası tasarruf çağrılar yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un giydiği kıyafet ülkeyi karıştırdı. E bu haberimizdeki nözetinin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.